Sevgili takipçilerim eğer rüyada kurban kestiğiniz ya da kurban gördüğünüz gün eğer kurban mevsiminde ise hayrınız, yapacağınız hayır ve yapmak istediğiniz oluşmak istediğiniz her şey tarafından Allah katında kabul olacağını gösterin. Eğer kurbanı kestiğinizi görüyorsanız ve kan akıttığını görüyorsanız büyük bir kazadan, büyük bir beladan kurtulmuş olduğunuzu ve şifalanacağınızı gösterin. Eğer ki kurbanınız elinde tam keserken kaçıyorsa Rızkınız başkası tarafından çalınacağı, hayrınızın boşa gideceğini gösterir. Eğer kurbanı kardeşler ve ailece keserken tam kurban ölüyorsa siz haram yemiş olduğunuzu ve Allah katında hayır yapmanız gerektiği ve büyük bir baş hayvan değerinde, Sadaka vermeniz gerektiğini uyarıyor. Eğer ki kurbanı bir ol, siz kendiniz kurban kestiğinizi görüyorsanız yaptığınız hayır. Ümre kapınız, hac kapınız, iyiliğiniz size o kadar bereketli bir şekilde oluşacak ki, Allah size hayrını kurban mevsiminde kurban kestiğinizi görmek berekete hayra ve hayra vesaire Ama niyetinizde kurban kes, mesela rüyada niyet ettiniz, içinizden kurban kestiğinizi görüyorsunuz, Allah katında. Bir yetim, bir öksüz, mutlaka yaşlı ya da sokak canlısı hayrı yapmanı. Yani niyetinizdeki kurbanı gördüğünüzde Allah kadından ödüllendirileceğiniz, sevap işleyeceğiniz ama kurban ölüyorsa haram vardır bunu unutmayın. Yani keser, kesmeye başlarken kurban kat diye gidiyorsa hayrınız, haram işlediğiniz, günah işlediniz, kul hakkı yediğinizi gösterir efendim. Öpüyorum